Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah Evet Dün Fatiha suresinin anlamı neydi? Biz gerçekten namazda devamlı Fatiha suresini okuyoruz ama Ne okuyoruz? Bunun anlamını size söyledik Yani yani gerçekte biz namazda Allah'la konuşuyoruz Ve dediğim gibi O Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yani Bismillahirrahmanirrahim Evet bugün ise Bakara sureyi şerifinden birinci ayetimizden başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Eliflemim, bu kitap hiçbir şüphe yoktur. O takva sahipleri için yol göstericidir. Yani bu sizin kullanma kılavuzunuz arkadaşlar. Kur'an Kerim, yani Kur'an Kerim, El Kerim, yani Allah'ın 99 isimlerinden biri. Doğru mu? Yani Kur'an Kerim, yapan Kerim. Yani siz bu kullanma kılavuzunuzu okumanız lazım ki. Ben bu dünyaya neden geldim? Ben bu dünyaya niçin geldim? Benim görevim ne? Allah beni yaratmış. Bu ellerle ben ne yapmam lazım? Allah benim elimi, gözlerimi yaratmış. Allah benim ağzımı yaratmış. Ayaklarımı yaratmış. Ben bunları nasıl kullanmalıyım diyorsanız arkadaşlar hepsi bu Kur'an'ı kullanma kılavuzunuzda. Yani bu Kur'an, kuran Kerim'de. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın ne diyor? Bu kitap hiç şüphe yoktur. O takva sahipleri için yol göstericidir diyor. Ne diyor? Onlar gaybe inanırlar, namazı kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor. Yani onlar gaybe inanırlar. Yani müminlerden bahsediyor. Yani Allah'ı, Allah'ın yolunda gidenleri, Allah'ın hani Allah'ın aşkıyla devamlı Allah'ı zikreten kişiler, Allah'ı seven kişiler, hani Allah yolundan öyle böyle giden kişiler. Müminler olsun Müslümanlar olsun Ne diyor onlar gaybe inanırlar Namazı kılarlar ve kendini verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor Yani verdiğimiz bütün rızıklardan şükrederler teşekkür ederler diyor Bu böyledir yani her zaman için şükretmemiz lazım. Şükretmenizi istiyorsanız da devamlı ağzınızda geveleyin. Devamlı şükretmeyin. Yani devamlı ufak bir şey. Mesela bir şey kaldırdınız. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ve ondan sonra, onu bir işi bitirdikten sonra Allah'ım sana şükür olsun, hamd olsun deyin. Yani bu sizin için daha hayırlıdır. Ne diyor? Sana indirilene de, senden önce indirilene de iman ederler. Yani sana ölen, sana indirilen, yani bize indirilen kitaba... Mümin olan, Müslüman olan, Müslüman olan, Allah yolunda gidenler her zaman için inanırlar. Yani şöyle diyeyim. Ahiret gününe inanırlar, meleklere inanırlar, kitaplara inanırlar. Bu böyledir zaten. Yani sen kıyamet günü gelmeyecek diyerekten sakın böbürlenme yapma. Kıyamet gelecek ama ne zaman gelecek belli değil. Ha, kıyametin hangi günü kopacağı belli. O da e, Resulullah Efendimiz söyledi. Bu da şu, kıyamet... Cuma günü kopacak. Cuma günün akşamı kopacak. Çünkü neden? Adem babamız cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten cennete sokuldu ve cuma günü cennetten çıkarıldı. Her şeyin başlangıcı, bitişi olacak. Bu böyledir. Evet, işte onlar Rablerinin yolunda olanlardır. İşte onlar sadece saadete erenlerdir. Yani Allah yolunda giden, Allah'ın sevdiği şeyleri yapanlar sonu, mükafatı cennettir. Nasıl diyeyim örnek vereyim. Siz burada yüksek makamı akıllı olan bir insanı adam direkt ben, yüksek makamı alıyorsunuz. Akıllı olduğu için. Değil mi? Siz de akıllı olmanız lazım. Yani siz de akıllı olmanız lazım ki Allah da sizi akılsız olarak görmesin. Örnek vereyim. Yani Akıllı olun. Allah yolunda gidin. Allah'ın sevdiği şeyleri yapın. Ve e, mükafat olarak da Allah sana cennetine vaat et. Bu böyledir. Anladın mı kardeşim? Dediğim gibi her zaman için Allah'ı sev Allah'ın sevdiği şeyleri yap Allah yolundan gitmeye çalış Bir sonraki ayetlerde Bu son bir sonraki ayetlerde Tekrardan ayetlerimize devam edeceğiz Şimdilik bugünlük bu kadar Selamun ve Rahmutullah